Kamuoyu uçak gemisi diyebilse de TCG Anadolu çok maksatlı amfibi hucum gemisi. 700 asker ve zırhlı araçlarını taşıyabiliyor. Güvertesi 10 helikopter ve 50'nin üzerinde İHA kapasiteli. Barış zamanı doğal afetler için yardım götürebilecek. Yüzer hastane olarak kullanılabilecek. Gemi 13 tank 27 zırhlı amfibi hucum aracı taşıyabiliyor. Hizmete girişi 2022 sonu.